mezarları gördüğünüz gibi sağ tarafınıza bakıyorsunuz. Bak gördünüz mü? Ay yıldızlı olsun, eee külle halacı olsun, sağda olsun. En yaşlı zeytin ağacının bulunduğu yerdeyiz. Onun için 2000 eee yıllık geçmişi oldu. Hatta 2200 yıldan bahsediyorlar. Onun şu an müze girişindeyiz. Vettini ve zeytuni diye başlayan ayeti kerime sure iceliyle. Zeytine yemin ediyor cenab Allah. Gerçekten zeytin çok önemli. Ve şu an dünyanın en yaşlı zeytin ağacının bulunduğu Karadağ'dayız. Ulşin şehrindeyiz. İşte arkamızdaki zeytin 2200 yıllık geçmişinden söz ediliyor. Tarihe not düşüyoruz, görüntülerimiz var. Birlikte izliyoruz. Evet dünyanın en yaşlı zeytininin biz işte Kudüs'te veya Adana'da olduğunu zannediyorduk ama Bar şehrindeymiş. 2300 küsür yıllık olduğu bu sene e, buradan Türkiye'ye götürüp incelenmiş bir zeytin zeytin ağacımız. 2930'lu Bu da Evet Bar Kalesi, tarihi Bar Kalesi'nin ihtişamlı manzarası hemen karşımızda. Bu görüntüler 20 21 Temmuz 2015 tarihli görüntüler. Bar Kalesi'nin kuruluşları, saat kulesi. Adım adım Karadağ geziyoruz, Balkanları geziyoruz. Adriyatik sahillerindeyiz değerli izleyenlerimiz. Burası Bar şehri ve tarihi Bar Kalesi karşımızda. Belgesel görüntülerle sizleri Bara götürüyoruz. <gülüyor> Evet, kale duvarından, müthiş bir selva ağacının. Evet, tarihi Bar Kalesi'nin içerisindeyiz. Evet, Bar şehri, yeni ve eski Bar. Bar şehrinin hemen merkezinde iki minareli muhteşem cami. Biraz önceki tarihi camiydi kalenin eteğinde. Şu anda burası da iki minareli büyük muhteşem cami. Bar Kalesi eteğindeki o muhteşem tarihi cami. Gerçekten göz ve gönül okuşuyor Cami. Bar Kalesi'nin hemen eteğindeki Cami. Bar Kalesi'ni geziyoruz. Değerli izleyenlerimiz, Bar'ı geziyoruz. Adriyatik sahillerindeyiz. Burası Karada, başkent Podgorica. Osmanlıca adı ile Tepe şehri ama Bulunduğumuz yer Karadağ'ın kültür merkezi, tarih merkezi, Adriyatik sahilindeki Bar Şehri. Evet, Bar'ın kalesi burası. Hemen karşımızda muhteşem taş işçiliğiyle göz ve gönül okşayıcı tarihi cami kalenin hemen yanı başında. Kale ise adeta bir destan. Muhteşem iki minareli cami hemen arkamızda. Belgesel görüntülerle, devralen farkıyla sizi Karadağ tarihi Bar Şehri ve Bar kentindeki tespit ettiğimiz görüntülerle Bar kalesinden baş başa bırakıyoruz. Şey Bu şey değil, buradan dönelim. Evet, Bar kalesi. İnşallah. güzel buralar ya. Merhaba. Nasılsınız? <gülüyor> Türkçe bilirsiniz? Ne? Türkiye selam. Türkiye. Şu an büyüleyici bir kentteyiz, Karabağdayız. Belki de Balkanların en güzel yerlerinden birindeyiz. Burayı yaşamaya çalışıyoruz. Gerçekten mutluluk verici. Zeytin ağaçlarından işlenmiş çok güzel edilik eşyalar var. Hemen altında. Muhteşem bir cami yapılmış. Geziyoruz. Geziyoruz. Osmanlı izlerini sürmeye devam ediyoruz. Bahmer Beydi teşekkür evet. ediyoruz Bahmer Bey. Değerli evet. dostumuz Rifat Bey ile beraberiz Bar evet. şehrindeyiz. Eski Bar şehrindeyiz. Gerçekten 17 bin Müslüman yaşıyor. Çok sayıda cami var. Osmanlı mimariyeseri var. Rifat evet. Bey çok teşekkür ediyorum. Sizler Seyreden Balkanlar abi. konusunda uzmansınız. Neler söylersiniz Bar şehrinde? Ee, yani biz bütün Balkanları gezdirmeye görebildik. Türk, Türk insanları. E, bu güzel yerlerden bir tanesi de Karadağ'ın bar kasabası ve burası da eski kasabası. E gördüğünüz gibi kalesinden, camilerinden, yani köprülerinden tamamen bir Osmanlı e, kasabası. Çok sayıda Karadağlı var Türkiye'de zannediyorum. Ciddi anlamda Karadağ nüfusu evet. var. Neler söylersiniz onlara buraların bir uzman tur firması olarak? Tabii efendim Karadağ, Karadağ'da bugün e, Müslüman kardeşlerimiz var ancak neredeyse Türk kalmamış diyebiliriz. Ama, ama kendini ama, Türk olarak yazdıranlar da var sayılar razı olsa değil ki, mi? Tabii ki yani buradaki bütün Müslümanlar kendilerini Türk olarak e, ifade ederler yani eğer Türktür. Evet. Peki evet. ya insanlar geliyor mu buralara? Ne? Yani buraları insanlar biraz gözünde büyütüyor. Nasıl gidebiliriz, nasıl olur diye. Evet. Aslında vize yok. Çok evet. rahat gelinebilir. Tabii. Neler söylersiniz bir uzman tur evet. firması bir, olarak? Bir telefon kadar yakınız. Hemen arıyorlar Koşikabat Turizmi. Yapıyoruz rezervasyonları, uçak biletini. Vizesiz Karadağ bugün. Ee, Bosna vizesi, Arnavutluk, Makedonya, Sırbistan. Bunlar vizesiz ülkeler. Uçak ee, uçaklar. Belgrad'da veya Üsküpeyni tüm Balkan ülkelerini gezebiliyorlar. Değerli izleyenlerimiz reklam yapmıyoruz. Devralen programını izleyenler, Devralen programına gönül verenleri gerçekten gezmeye davet ediyoruz. Çünkü Yüce Yaradan siz evet. gezmez misiniz? Evet. Ders alın diyor. Hele Karadağlılar, Balkanlılar gitmiyorsa vefasızlık yapıyorlar. Evet. Koşu kabak turizmine gidin diyorum. Reklam değil. Ben. Tabii. Gerçekten. Bekleriz. <gülüyor> Ve bugün çok ünlü iş adamlarımız da Karadağlı olarak Türkiye'de vardır. Öyle mi efendim? Tabii, Kimler var? Tabii. Tabii. Mesela e, Şarık Tara Karadağlı'dır. Öyle mi? Tabii. E, Setefa'nın. Eee. Enk Holding'in sahibi, sahibi Şarık Tara. Evet. evet. Evet. Evet. Tara. Tara Kanyonu Karadağlı'dır. Tara Kanyonu da ııı e, Avrupa'da en derin kanyonlardan bir tanesi. Ha çok. Bin iyi. küsür metre derinliği olan bir kanyon. Evet. Görmeye değer. Nerede bu Karadağ Kanyonu? Iıı e, Hemen buradan Bosna tarafına giderken, ee, kuzey meşhur, Kuzeyda. E, kuzeyde e, e, Bar şehrinin en eski tarihi çeşmesiymiş. Burada Hasan Dede Türbesi var. Hasan Dede denilen kişi Osmanlılar zamanında, burası fethedildiği zaman, buranın ilk kadılığını yapan değerli bir zatmış. İki cami var şu anda. Birisi aktif TİKA tarafından, Türkistan Birliği e, maaşını veriyor çalışanların. Diğeri de delga. sadece cuma günü akşam namazı ile yatsı namazı arasında zeki yapılan bir eee camimiz daha var burada. Tamamen tarihi dokusu korunarak restore edilmiş ve aşağıda Tika'nın açtığı aşağıcı büyük camide Tika'nın açtığı kursa bu camide çalışan görevli Türkçe öğrenmiş. Bize çok güzel Türkçe izahatta bulundu. Sorduk ona nereden bu e, Türkçe Türkçeyi öğrendi. Tika'nın açtığı kursa gittim. Buradan da şunu anlıyoruz ki TİKA ee, Osmanlı'nın terk ettiği coğrafyalarda çok değerli hizmetler yapmaya gayret eden bir kuruluşumuz. Tebrik ediyorum kendilerini. İsim soyisim Asan Suşmaz soy efendi. Tıpkı Balkanlardaki çeşmeler gibi ve bir dostumuzu da yanımıza çağıralım. Bifat Bey şöyle buyurun. Evet. Bu çeşmeden bir medeniyetin tarihi akıyor. Osmanlı medeniyeti tarihi akıyor. Ondan şöyle elimizi yüzümüzü yıkayalım. Kana kana su içelim. Değil mi Rıfat Bey? Hadi, hadi, hadi susuzluğumuzu değil, tarihe hasretliğimizi gideriyoruz. Aziz ecdada hasretliğimizi gideriyoruz burada, Bar şehrinde. Neler söylersiniz? Bar şehri Taradağ ııı e, Ulusundan sonra gelen güneydeki ikinci büyük şehri. Burada gördüğünüz gibi camilerimizin Müslümanların bol olduğu gibi. camilerimizi görüyorsunuz. Burada kalede dahi iki tane cami var. Bir de aşağıda iki camimiz var. E, ve ııı e, Gördüğünüz gibi. Müthiş da, değil da, mi? De, müthiş evet de. değerli izleyenlerimiz, gitmediğiniz yer sizin değildir diyoruz. Tarih bilincine sahip olmak, her şeye sahip olmaktır diyoruz. Tarihi de tarihin yazıldığı yerlerde araştırmak gerekir diyerek yollardayız. Devralem ile Koşukhava'ya teşekkür ediyoruz. Koşukhava turizmde geldik buralara. Bar'a, Aziz Ecdad'ın ve Aziz Aziz Ecdad'a vefa borcunu ödüyoruz. Sizleri de Bar şehrine götürüyoruz. Devralem farkıyla Bar'dayız. Siz e, eski Bar'a geldiniz. Eski Bar Kalesi, Osmanlı Kalesidir. Ha, bar şehri, turist bir yerdir. Kaç cami var burada? Ee, şehirde 13 cami var. Şimdi geçen yılda e, yeni İslam merkezi, e, büyük İslam merkezi açılmış. E, bakanınız e, Tika, Tika çok yardım etmiş. 13 milyon euro fazla e, para vermiş. Evet. Bu caminin ismi nedir efendim? O cami Şikhanyeviç Bey camisidir. Ee, bu cami Ömer Paşa'nın camisidir. Osman Paşa'sın bunlar. Ömer Paşa. Ömer Paşa. Evet. Ne kadar Müslüman yaşıyor dediniz? Ee, 17 bin. 17 bin Müslüman. Evet. Ne, ne söylersiniz? Türkiye'ye bir mesaj verir misiniz? Neler söyle ee, Biz Türkiye'yi çok seviyoruz. Ee, halkınız çok seviyoruz. Ee, her zaman da siz e, hoş geldiniz. Türkçe nasıl öğrendiniz? TİKA Türkçe kursu organize ediyor şehirde. Geçen yılda Türkçe öğrenmeye başladım. Peki. Teşekkür ediyoruz hocam. Çok Teşekkür sağ olun. Edeyim.